Arkadaşlar ben Ali Öğretmen kanalıma hoş geldiniz bugün 10. sınıf tekrar testlerinden biri çözeceğiz bu testte kimya temel kanunları kimyasal hesaplamalar mol kavramı kimyasal tepkime türleri ve karışımlar konusunu öğrenmeye çalışacağız bir sorumuz sabit oranlar kanunu ile ilgili bir soru arkadaşlar bu gibi sorularda sabit oranlar kanunu bilsek, bilsek yeterli bakalım Alüminyum oksit bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı alüminyumun oksijen oranı 9 bölü 8'miş. Eşit kütlelerde alüminyum ve oksijen elementleri bakın arkadaşlar eşit kütlelerde diyor alınarak en fazla 68 gram alüminyum oksit bileşiği elde edildiğine göre hangi elementten kaç gram artar? Böyle sorularda hemen arkadaşlar ürünü tepkimesini yazmak durumundayız. 2 alüminyum 3 tane oksijen girmiş oksijen gaz olarak girdiği için burada bir yanına tepkimesi var tek başına mol moleküler haldeki elementleri kesirli sayılar gelebilir arkadaşlar oluşan bir alüminyum oksitmiş Arkadaşlar burada 3 oksijen var burada altı oksijen oldu bunu üçe düşürmek için ikiye böleceğiz Arkadaşlar 9 gram alüminyuma karşılık 8 gram oksijen tepkime girdiğinde Kütlenin korunumu kanunundan arkadaşlar buradaki ok eşittir manasına gelir. 17 gram alüminyum oksit oluşuyor. Bizden 68 gram alüminyum oksit oluşturmamızı istiyor soru. O halde baktığımızda arkadaşlar 68-17'nin 4 katıdır. Girenlerin de 4 katlarını almak durumundayız. 4 kere 8 32 gram oksijen lazım. 4 kere 9 36 gram da alüminyum lazım. Eşit kütlelerde dediği için arkadaşlar... Fazla harcanan kadar almak durumundayız. O halde başlangıçta 36 gram alüminyum 36 gramda oksijen aldığımızda alüminyumun tamamı harcanacaktır. Oksijenin 36 gramından 32 gramı harcanacak 4 gram oksijen artacaktır arkadaşlar. Zaten bize bunu soruyor. Hangi maddeden kaç gram artar diye o halde 4 gram oksijen 5 yakında doğru cevabımız olacaktır. İkinci soruya geçtiğimizde. Bu, bu soruda da katlı oranlar yasasını e, yani e, İngiliz kimyacı John Dalton'un bulduğu yasayı bilmek zorundayız. Burada zaten katlı oranlar yasasının e, tanımını yapmışlar. Aynı iki elementten oluşan basit formülleri farklı iki bileşikte elementlerden birinin sabit miktarı ile bileşen diğer elementin değişen miktarları arasında katlı bir oran vardır. Bu tanımdır arkadaşlar. Katlı oranlar kanunundaki soruları çözebilmemiz için 3 tane şart var bu şartı bilen bütün arkadaşlar katlı oranlar yasası sorularını kolaylıkla çözecektir. Katlı oranlar kanununa uyan bileşikler en fazla iki tür elementten oluşmaktadır. Element türleri birbirinin aynısı olmak zorundadır. Basit formülleri de farklı olmak durumundadır. Sorumuz da buna göre aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisinde katlı oran vardır diye soruyor. Arkadaşlar bu üç kuralı arayacağız. Bakalım en fazla iki elementten oluşmuş birinci kurala uyuyor. A şıkkında basit formülleri farklı olması lazım sadeleştirsek arkadaşlar CH2 oluyor dörtle sadeleşir yine CH2 oluyor o halde basit formülleri farklı olması kuralına uymadığı için bu şıkkımız gidiyor ikinci şıkka baktığımızda iki elementten oluşmuş iki elementte birbirinin aynısı olmak zorunda ama birinde oksijen birinde kükürt olduğu için burada da katlı oran aranmaz C şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar burada da 3 tane elementten oluşmuş bir bileşik var. Direkt olarak bunu da iptal edebiliriz. Çünkü en fazla 2 elementten oluşmuş bir bileşik arıyoruz. D seçeneğine baktığımızda demir oksijen evet demir oksijen evet 2 bileşik iki elementten oluşmuş, 2 farklı bileşik. Basit formülleri de bu sadeleştirecek bir şey olmadığı için birbirinden farklıdır. O halde burada katlı oranlar kanunundan bahsedebiliriz. E seçeneğine baktığımızda evet ilk iki kuralımıza uyuyor. iki elementten ve ikisi de birbirinin aynısı. Ancak basit formüllerine baktığımızda sadeleştirme yapalım. CH oluyor. Burada da 6 ile sadeleşir. 6 ile sadeleşir. CH basit formüllerinin farklı olması gerekirken burada aynı. O halde burada da katlı olanlar kanunu aranmaz. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda arkadaşlar normal koşullarda 1 mol gaz 22 onda 4 litre hacim kaplar diyor arkadaşlar. Buna göre diyor aşağıdaki maddelerden hangisinin 1 molü normal koşullarda 22 onda 4 litre hacim kaplamaz? Üniversite sınav sorularında böyle bir soru çıktığında arkadaşlar bu hacmi size vermiyorlar. O yüzden bu soruları çözebilmek için normal şartlar altında 1 mol gazın hacminin 22 onda 4 oda sıcaklığında da oda şartlarında ise bir mol gazın hacminin 24 buçuk litre yer kapladığını bilmek zorundasınız. İkinci olarak normal şartlar altında ne demektir arkadaşlar? 0 santigrat derece bir atmosfer basınç demektir arkadaşlar. Oda koşullarında ise arkadaşlar 25 santigrat derece bir atmosfer basınç demektir. Şimdi şıklarımızda bu noktada gaz olmayan bir madde arayacağız. Azot. Normal şartlar altında gazdır. Evet onda 4 litre hacim kaplar. Oksijen de 22.10'da 4 litre hacim kaplar. Hidrojen de normal şartlarda gaz halindedir. Yani 0 santigrat derecede gaz halindedir. Bu da kaplar tuz. Yani sodyum klorür. Arkadaşlar tuzdur. 0 santigrat derecede katıdır bu arkadaşlar. Katı olduğu için gaz olmadığı için onda 4 litre hacim kaplamaz tuz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Helium'da bir soy gazdır. Bu da normal şartlar altında gaz halindedir. Ve 22.10'da 4 litre 1 mol, 22.10'da 4 litre hacim kaplar arkadaşlar. Dördüncü soruya geldiğimizde hidrokarbon sorusu. Karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan 0.1 mol, mol bileşiğin tam yanması sonucu 17.6 gram karbondioksit ve 7.2 gram su oluşuyor Arkadaşlar böyle sorularda hidrokarbonların yanması sonucunda oluşan ürünleri bilmemiz lazım tüm hidrokarbonlar oksijen gazıyla tepkimeye girdiklerinde ürün olarak karbondioksit su ve ısı açığa çıkar yani egzotermik bir tepkimedir yanma tepkimesidir arkadaşlar hemen Buna göre diyor bileşiğin molekül formülünü soruyor bize basit formül değil buna da çok dikkat etmemiz lazım molekül formu aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar şöyle yapalım tepkimeyi yazmaya çalışalım karbonun kaç tane olduğunu bilmiyoruz karbondan x tane hidrojenden de y tane olsun hidrokarbon olarak bu oksijen gazı ile tepkimeye girecek arkadaşlar ve ürün her zaman karbondioksit ve su olacaktır Kıymetli arkadaşlar, girenlerde hidrokarbonun 0,1 molünün yandığını ifade ediyor. Ee, ürünlerde ise oluşan ürünün arkadaşlar karbondioksitin 17,6 gram, suyun ise 7,2 gram olduğunu söylüyor. Şimdi mol'e çevirmemiz lazım gramlar arkadaşlar bir gramı kütleyi mole çevirmenin formülü nedir arkadaşlar mol eşittir kütle bölü mol kütlesi yani MA. buradan karbon dioksitin Ma'sına baktığımız zaman MA co2 yazalım şuraya karbon bir tane karbon var bir karbon 12 gramdır bir çarpı 12 artı iki tane oksijen var iki çarpı bir tane oksijen 16 gramdır 16, 32, 12 daha 44 gram olduğunu buluyoruz. karbondioksitin yoksitin. E 17.6 gramsa formülde yerine koyduğumuz zaman 17.6 bölü 44'ten arkadaşlar şu virgülü görmesek 44'ün 4 katıdır. O halde bir atlatma olacağı için 0.4 mol olduğunu buluyoruz. karbondioksit burada 0.4 molmuş. Suyun eması 2 çarpı arkadaşlar bir hidrojen bir mol bir tane hidrojen bir gramdır artı bir tane oksijen olduğu için o da 16 gramdır. Burada 18 gram olduğunu gram bölü mol olduğunu görüyoruz. Formülde yerine koyduğumuzda arkadaşlar 7.2 bölü 18 yine 72 olarak alırsak arkadaşlar bunu 18'in 18.36 72 yine 4 katıdır. Yani suyunda 0.4 mol olduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Buluyoruz. Şimdi hidrokarbonun kat sayısının 1 olduğunu düşünürsek 1'e 0.1 harcanıyorsa o halde burada 0.4 mol oluşmuşsa bunun da kat sayısının 4 olduğunu burada da yine 0.4 mol oluştuğuna göre bunun da kat sayısının 4 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. O halde dioksitte bir tane karbon vardır. 4 kere 1, 4. X'in 4 olduğunu. E, suda hidrojenin 2 tane olduğunu. 4 kere 2, 8. Y'nin de 8 olduğunu. Yani bizim molekül formülünün C4H8 olduğunu buluyoruz. Yani doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Eğer bize basit formülünü sormuş olsaydı, kaba formülünü sormuş olsaydı arkadaşlar, sadeleştirme yapacaktık. 4 de bölünür, 4 de bölünür. Ne oluyor CH2 olacaktı kaba formül. o halde A şıkkı doğru olacaktı ama bize molekül formülü sorduğu için e, molekül formülü C4H8'dir diyoruz 5 sorumuza geliyoruz otomobillerde kullanılan hava yastığının şişmesini sağlayan kimyasal tepkime sodyum nitrür sodyum ve azot gazı şeklindedir diyor arkadaşlar bir kaza sırasında normal koşullarda 2 saniyede hava yastığının hacminin 6.72 litre arttığı düşünülürse e, kaza sırasında kaç gram sodyum litrür tepkimeye girmiş olur diye soruyor. Arkadaşlar hemen tepkimeye baktığımız zaman burada 6.72 litreden bahsedildiğine göre demek ki azot gazının burada 6.72 litre olduğunu görüyoruz normal şartlar altında bir mol gaz Bakın burada normal koşullarda diyor normal şartlar altında bir mol gazın 22 onda 4 litre olduğunu biliyoruz arkadaşlar bu halde azotun gazının kaç mol olduğunu bulmak için 6,72 e, litre gazın kaç mol olduğunu şurada oran orantıyla bulabiliriz. Buradan x eşittir 6,72 bölü 22 onda 4. Arkadaşlar burada da bir virgül kaydırdığımızda 0,67.2'nin 22.4'ün 3 katı olduğunu görüyoruz. 0.3 mol olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Evet. O halde kat sayısı 3 olan gazdan 0.3 mol girmişse şey oluşmuşsa katsayısı iki olandan da e, 0.2 mol kullanılmıştır o halde arkadaşlar burada emasını vermiş sodyum nitrurum emasını verdiyse molünü biliyoruz yine en eşittir en bölü ama formülünden bize e, kütleyi soruyor gramı soruyor mol'ü biliyoruz arkadaşlar 0.2 eşittir kütleyi soruyoruz zaten ma'sı da 65 gram bölüm olmuş 65 gram Evet buradan çarpım durumuna geçtiğinde arkadaşlar m eşittir e, 13 0.2 13 gram olduğunu buluruz yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır altıncı soruya geçiyoruz Evet 6. soruda bir grafik sorusu var. Azot ve hidrojen elementlerinden amonyak birleşiğinin oluşumuna ait kütle zaman grafiği şöyledir diyor. Bakın arkadaşlar burada kütle ve zaman grafiğini vermiş. Buna göre diyor aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Özür dilerim. Evet. zaman sıfırken arkadaşlar grafik okumayı da görelim zaman sıfırken amonyaktan hiç yok azottan 32 gram var hemen yazalım tepkimeyi en iki artı h2 eşittir en h3 diyoruz arkadaşlar iki tane azot var azotları eşitledik 2 kere 3 6 tane hidrojen var burada 2 hidrojen var bunun da kat sayısının 3 olduğunu görüyoruz arkadaşlar başlangıçta 32 gram başlangıcı yazalım şuraya başlangıç 32 gram azot varken 6 gramda hidrojen varmış arkadaşlar oluşan ne kadar olduğunu bilmiyoruz şu an burada bakın 32 gram varken tepkime bittiğinde 4 gram kalmış. O halde arkadaşlar 28 gram azot gazı kullanılmış. Ee, tepkime bittiğinde hidrojen gazı da sıfıra düşmüş arkadaşlar. O halde buradan da 6 gram hidrojenin tamamı kullanılmış. O halde kütlenin korunumu kanununa baktığımızda bu da eşittir demek. 28 gram azot gazı ile 6 gram hidrojen gazı e, tepkimeye girdiğinde kaç gram amonyak oluşur? 34 gram amonyak oluşmuştur. 34 gram amonyak oluşmuştur. Peki 32 gram vardı. 28'ini harcadık. 4 gram arkadaşlar azot gazı arttı. Artan gaz artan hidrojenden hiç kalmadı. Evet, 34 gram da amonyak oluştu. Şimdi buna göre 28 gram azot ile 6 gram hidrojen harcanmıştır. Evet arkadaşlar 28 gram azot ve 6 gram hidrojen harcanmıştır. A seçeneğimiz doğrudur. Elementler arasında sabit oran 16 bölü 3'tür. Hemen arkadaşlar bakıyoruz. Amonyan 34 gram olduğuna göre amonyaktaki azotun hidrojene oranına bakalım arkadaşlar. 28 gram Azot harcanırken 6 gram hidrojen sadeleştirirsek arkadaşlar kaçta sadeleşir? 2 ile sadeleşirse 14'e 3 olur. 16'ya 3 demiş. O halde bu yanlıştır. Doğrusu içineğimiz 5 olacaktır. Toplam kütle korunmuştur. Evet arkadaşlar 28 gram azot 6 gram hidrojenle tepkime girmiş. 34 gram amonyak oluşmuş. 4 gram da azot artmış arkadaşlar. Yani toplam kütle e, korunmuştur. Bakın 32 6 girmişti. 38, 34'e 4 e, oluştu. Yine 38, 38 girmiş, 38 çıkmış. Toplam kütlede korunmuştur. Ortama hidrojen eklenirse oluşan amonyağın miktarı artar. Arkadaşlar burada sınırlayıcı birleşen hidrojendir. Eğer bir miktar daha hidrojen koyarsak şuradaki 4 gram azotla yine tepkime girecek ve amonyağın miktarı artacaktır. Yani seçeneğimiz de doğru olacaktır. 34 gram amonyak oluşur. Evet arkadaşlar 34 gram amonyak oluşmuştur. E seçeneğimiz de doğrudur. Yanlış olan sadece B seçeneğidir. Evet. Gelelim 7. sorumuza. Arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için e, kimyasal tepkime türlerini bilmemiz gerekiyor. Bakın aşağıda bazı tepkime örnekleri verilmiştir. Buna göre verilen tepkim örnekleri hangisinde doğru sınıflandırılmıştır diyor arkadaşlar suda gümüş iyon halindeyken klorla tepkime vermiş ve katıya dönüşmüş Eğer su içerisinde gerçekleşmişse ne olmuş arkadaşlar katıya dönüştüğüne göre suyun dibine çökecektir o halde birinci seçeneğimiz çökme ya da çökelme tepkimesidir çökelme Evet bir birin çökme olmayan şıklarını sildiğimizde zaten A şıkkının doğru olduğunu görüyoruz. İkinci tepkime bir hidrokarbon oksijenle tepkimeye girerse karbondioksit su ve ısı açığa çıkar. Yani ikinci seçeneğimiz yanma tepkimesidir arkadaşlar. Evet ikinci tepkime yanma. Üçüncü tepkime hidroklorik asitle sodyum hidroksit. Arkadaşlar kuvvetli asit kuvvetli bas tepkimeye girmiş ve tuz ve su oluşmuş. Nötrleşme veya asit bas tepkimesi diyebiliriz buna. Arkadaşlar asit bas tepkimesi demişler. Asit, baz. Evet, doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır. Evet, geçelim 8. sorumuza. 8. soruya geldiğimizde arkadaşlar çinko atomuna ait bazı miktarlar şöyledir diyor. üç tane çinko atomu 130 akv çinko atomu 1 mol çinko atomu buna göre çinko atomun kütlelerinin büyükten küçüğe bakın büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir böyle soruları çözebilmek için arkadaşlar mol kavramını iyi bilmeniz lazım mol kavramında da mtk dediğimiz bir kodlama vardır mol tane kütle herhangi bir maddenin bir molü tane olarak 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom molekül veya iyondan oluşur. Arkadaşlar. Burada atom verildiği için 1 mol çinko atomu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane çinko atomundan oluşmuştur. Ve bunun kütlesi 65 yani ma'sı 65 gram bölü moldür arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki 3 tane çinko atomu. Şimdi arkadaşlar hemen Bakıyoruz. 3 tane çinko atomunu soruyor arkadaşlar. Taneye yapalım hemen. Bir tane çinko atomu da 65 akb'dir. O halde şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bir tane çinko atomu 65 akb ise 3 tane çinko atomu kaç akb'dir diye bir şey, oran yapabiliriz arkadaşlar. x eşittir. 3 çarpı 65 ne yapıyor 195 akb olarak buluruz 195 akb'dir akb cinsinden yazalım 195 akb 130 akb bakın şimdi arkadaşlar burada yine aynı oranla 130 akb olan çinko'nun kaç tane atom olduğunu yine böyle bir oranlama yaparız bir tanesi 65 akb ise 130 tanesi kaç akb? Bakın arkadaşlar 65'in iki katı. O halde x eşittir. İkincisi için yapıyoruz. x eşittir. 130 bölü 65. Bu da eşittir. 130 bölü 65. 2 tane atomdan oluşur. 2 e, tane özür dilerim. 2 tane atomdan oluşur. O halde iki tane atom zaten 130 akb'dir 130 akb diyoruz bir mol çinko atomu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 buna ena dersek arkadaşlar ena mol sayısına NA tanesi 65 gram olduğuna göre bunu akb çevirmek için arkadaşlar bir tanesi 65 akb ise en tanesi kaç AKB'dir? Şuraya x deriz. Ne olur arkadaşlar? X eşittir 65 çarpı NA. Bu da çok büyük bir rakamdır. O halde bu 65 çarpı NA AKB yazdığımızda arkadaşlar en büyüğünün 3 olduğunu, sonra 1, sonra da 2 olduğunu ya yani 3, 1, 2 olan seçeneğimiz B şıkkı diyebiliriz. İstersek hepsini grama da çevirebiliriz arkadaşlar. Yani bu sorular bu gibi sorularda hangisi kolayınıza gelirse. Grama çevirirsek e, ne olur arkadaşlar? Bir tanesi e, 6,0 2 çarpı 10 üzeri. Yani en tanesi 65 gramsa bir tanesi kaç gramdır dersek arkadaşlar bu, bu da ne olur? 65 65 bölü en birincisinin için 65 bölü ena olur e, üç tanesi üç tanesi e, NA tanesi 65 gramsa üç tanesi kaç gramdır o halde ikincisi arkadaşlar ne olur e, özür dilerim bir tanesi değil üç tanesi 195 bölü ena e, ikincisinde 130 akb diyor 130 akb iki tane demekti iki tane olduğunu bildik ee, ne oluyor? Evet. iki tane dediğimizde e, NA 2 çarpı 130 bu da 130 bölü NA oluyor arkadaşlar. Ee, üçüncüsü de zaten 65 çarpı NA olduğuna göre yine en büyüğü 3 sonra 1 en küçüğünde de 2 olduğunu bulabiliriz. Evet, dokuzuncu soruya geldiğimizde 9. soruda arkadaşlar aşağıdaki tabloda bazı maddelerin çözünme durumları verilmiştir. Buna göre hangi maddenin suda çözünme durumu yanlıştır diyor. Arkadaşlar burada maddeleri tanımamız gerekiyor. asit ve baz asit baz ve tuzların iyonik bileşikler olduğunu ve bunların suda iyonlaşarak çözündüğünü iyonat bileşiklerinin ise suda moleküler olarak çözündüğünü bilmemiz lazım. Burada bir sülfürik asit var arkadaşlar. Sülfürik asit suda iyonlarına ayrışarak çözünür. Bu doğru. Burada bir baz var arkadaşlar, sodyum hidroks. Kuvvetli bir bazdır. Bu da iyonlaşarak çözünür. Bu yanlış verilmiştir. Moleküler demiştir. Burada bir alkol yapısı var arkadaşlar. Bu moleküler bir maddedir. Yani kovalent bağlı bir maddedir. Moleküler olarak çözünür. Doğru. Burada potasyum nitrat tuzu var. Tuzdur bu. Bu da iyonlaşarak çözünür. Bu da doğrudur. Burada da bir şeker yapısı var. Kan şekeri glikozdur arkadaşlar. Bu da e, kovalent yapılı bir maddedir. Moleküler olarak çözünür. Bu da doğrudur. Yanlış olan sodyum hidroksittir. Doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Evet 10. soruya geldik. 10. sorumuzda. Bileşimi ve özelliği her yerinde aynı olan karışımlara homojen karışımlar denir. Evet arkadaşlar tek bir maddeymiş gibi görünen karışımlara da homojen karışımlar denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde homojen bir karışım elde edilir? Arkadaşlar karışımlar heterojen ve homojen olmak üzere 2'ye ayrılıyordu. Heterojen karışımlar da kendi içerisinde 5'e ayrılıyor arkadaşlar. E, bakalım. A şıkkında yoğurt ile suyun karıştırılarak ayran yapılması. Arkadaşlar bu bir süspansiyondur. Süspansiyon diyoruz buna. Yani katı sıvı karışımıdır. Süspansiyon. Bu bir heterojen karışımdır arkadaşlar. Heterojen. Zeytinyağı, limon suyu ve sirkenin karıştırılarak salata sosu hazırlanması. Arkadaşlar limon suyu ile sirke birbiri içerisinde çözülür. Ancak zeytinyağı e, apolar olduğu için çözülmez. Burada da bir emülsiyon vardır sıvı sıvı heterojen karışımı emülsiyon bu da heterojen bir karışımdır kahve ve su kullanılarak sade Türk kahvesi yapılması bu da süspansiyondur arkadaşlar yani katı sıvı karışımıdır süspansiyon yani bu da heterojen bir karışımdır toz şekerin suda karıştırılarak şerbet hazırlanması Arkadaşlar burada katı sıvı bir homojen karışım vardır arkadaşlar Şeker suda moleküller olarak çözünür, yani bu bir homojen karışımdır. Şekerli su homojen. Evet, toprak ve su karıştırılarak çamur. Çamur da bir süspansiyondur arkadaşlar. Bu da bir heterojen karışımdır. Süspansiyon, şöyle heterojen diyoruz. O halde homojen olanı sormuştu. Doğru seçeneğimiz D olacaktır arkadaşlar. Evet. Tekrar testlerinden 10. sınıf 1. tekrar testini çözmüş bulunmaktayız. Arkadaşlar bu gibi videoların devamını, devamını sağlanması için kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Nokta dahi olsa bir yorum yapınız lütfen. Arkadaşlarınızı da bu yönde teşvik ederseniz çok mutlu olurum. İyi günler arkadaşlar.